E, hamilelere gebeliğin ilk 3 ayından sonra grip aşısını öneriyoruz. E, grip bile olsalar hem hafif atlatıyorlar, aynı zamanda doğumdan sonra da bir süre bebeğin koruyuculuğunu da sağlamakta. Zatürre aşısı çok rutin olarak önerilmemekte. Ancak riskli gruplardaki gebelerde doktorun değerlendirilmesiyle gerekli görülse yapılabilir.